her otogardan herkese araba bedava. Eee bugünkü konumuz C180. Ee, daha önce C180 videolarından da çok sizi heyecanlandıracaktı. Özellikle 2011 altıncı ayından sonraki makyajlı kasa C 180 lerde Mercedes farklı bir yazılım kullandı kendi üstünde bu yüzden LPG montajından sonra adaptasyon süreci biraz zor doğru bir şekilde ayar yapmak gerekiyor doğru şekilde ayar yapmadığımız takdirde de ara, araçta 2000-2500 civarında bir teknoloji oluşuyor e, bu teknoloji de gidermek e, Kolay kolay mümkün olmuyor. O yüzden özellikle makyajlı kasacıyı 180lerde e, kit tercihi ve ayar çok önemli. Bu arabalarda özellikle makyajlı kasalarda kesinlikle ve kesinlikle e, pinin kit bağlattırmayın. E, çünkü istediğiniz performansı konforu bulamazsınız. Bu aracımızda pinin var. E, pinin montajı yapılmış. Fakat bu C180'lerin farklı yazılımından dolayı ayarını yapamamışlar. 2500 devir civarında sürekli bir titremeyle müşterimiz kullanıyor ve şikayetçiydi. O yüzden biz bu araca tekrardan ayar yapacağız. Ayara başlamadan önce müşteri dedi ki arabamda arızaya geçiyor LPG. Evet baktık sistemde ikinci enjektör hatası görünüyor. Kısa devre hatası. İki gündür de arızayı arıyoruz. Enjektörleri kontrol ediyoruz, çalışıyor. E, TESAT'ı kontrol ediyoruz, EQ'yi kontrol ediyoruz fakat arızayı bir türlü bulamıyoruz ne olduğunu. Sonra fark ettik ki LPG enjektörü patlamış. Yaklaşık e, ben 13 yıldır Prince'teyim. E, i̇lk defa bir Key'in enjektörü patladığını gördüm. E, neden diye araştırdık. Baktık ki arabanın e, LPG'nin TESAT'ında yanma ve kavrulma var. Sonradan anladık ki araba akü patlatmış, akünün asidi de tesisatı eritince e, kısa devre vermiş ve enjektörü patlatmış. E, i̇ki günlük bir uğraş sonucunda çünkü enjektörü dışarıda deniyoruz fark etmedik çünkü enjektörün üstünde sarılıydı. Fark etmedik enjektör çalışıyor ama sisteme taktığımızda kısa devre hatası veriyordu. E, piyasada biraz daha parça fiyatları yüksek olduğu için e, haliyle pahalı bir onarıma çıkıyor sıkıntıyı hallettikten sonra şimdi e, titreme sorununu halledeceğiz ama ondan önce arabayı biraz kullanmamız gerekiyor. Hangi devir bandına tam olarak denk geldiğini görmek gerekiyor. Ondan sonra özel bir yazılım yapacağız. Mercedes için özel bir yazılım bu. Bu arada sadece Mercedeslerde bu yazılımı kullanıyoruz. E, yaklaşık 1-1.5 saat kadar da e, ayar süreci var. Ondan sonra da müşterimiz uzun süre herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanacaktır. Tekrar söylüyorum. C180'nız varsa 2011'in 6. ayından sonraki makyajda kasaysa LPG bağlatmayı düşünüyorsanız birincisi Prince olmak zorunda ikincisi de bu farklılığı biliyor olup ona göre ayar yapan bir dönüşüm istasyonu olmak zorunda yoksa çok sorun yaşarsınız. Bu arabanın da montajı İzmir'de yapılmış. İzmir'in çok meşhur bir ustası tarafından yapılmış ama tekrar söylüyorum ayar konusunda. E, gerekenler yapılmamış aracı. Biz düzelteceğiz. Müşterimiz de uzun süre kullanacak. E, yine başka bir videoda görüşmek üzere.